9,693, 6123,70, borsa 5.342 ve bitcoin 16.944'de gün düşüşle kapattılar. İYİ Partili Vekil 15 Temmuz darbe girişimiyle Akşener ile aralarında geçen Diyado anlattı. Asarlar bizi dedi. Kendi adayımızı çıkaracağız diyen HDP altının masaya şart koştu. Bizimle müzakere edilirse ortak bir alayda buluşuruz dedi. İzmir'de yürekleri ağza getiren olay yaşandı. Yıkım yaptı. İş makinesiyle üçüncü kattan düştü. Barış Atay'ın şehit eden polislerle ilgili sözleri seyirciyi ayaklandırdı. Değerli izleyenler, İYİ Partili Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilk defa yeşil ışık yaktı. Sıcak bakarım deriz. Kolombiya'da bir uçağın iniş takımlarına iki ceset çıktı. Değerli izleyenler, Fatih Terim bıçak altına yattı. İşte son durumu detaylar detaylardarikhaber.com'da. E, bu haberimize gün özetinin sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.